Tozlu yakada vefanın katili bulunacak mı? Berkin Hazal'ı taciz etmesi ortaya çıkacak mı? Hazal'ın sırrı öğrenilecek mi? Ali kendisine yardım edeni bulabilecek mi? Berk Ali ile Cemre'nin arasını açmak için daha tehlikeli oyunlar oynayacak. Önder ile Derya'nın yakınlaşmasını öğrenen Kenan, Önder'in de tehlikeli olabileceğini anlayacak ama işin içinde Önder'in oğlunun da olduğu için pek umursamayacak ama Derya'yı kıskanmaya başlayacak. Zeynep, Ali ile Cemre'nin arasını aşmak için Berk ile birlikte hareket edebilir. Kenan, kendisini tehdit eden Hazal'dan kurtulmak isteyebilir. Acaba yeni ölümler mi gelecek? Ali, bu bölümde de kendisine yardım edeni bulamayacak. Gerçek katil kim olabilir? İlerleyen tanıtımlarda da açıklayacağım. Takipte kalın.